Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun zamandır OBS ile alakalı içerikler üretmekteyim. Videolarıma gelen yorumlar ve Discord sunucumuz üzerinden aldığım geri bildirimler üzerine biraz bilgi eksikliğimiz olduğu sonucuna vardım. Bu sebeple sıfırdan OBS eğitimleri hazırlamaya başladım. OBS eğitim serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Hayatımızın her yerinde bir şey yapacaksak bunu en temelinden öğrenmemiz gerekiyor. Sadece OBS'de yayını başlat tuşuna basarak yayın yapıyor olmuyorsunuz aslında. Yayın yapıyorsanız OBS programını en ince detayına kadar öğrenmeniz gerekiyor ki ilerleyen süreçlerde kafanız rahat olsun. Herhangi bir problemde hızlı bir şekilde reaksiyon alıp o problemi ortadan kaldırabilesiniz. Eğitim serimizin birinci bölümünde OBS programını tanıyacağız. Çalışma prensiplerine ve OBS programına genel bir bakış yapacağız. Eğer bu tarz eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi hızlıca videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar bunu birçoğumuz biliyordur ama ben yine de burada bahsetmek istiyorum. OBS yani Open Broadcaster Studio programı open source bir programdır ve tamamen ücretsizdir. Aşağıda açıklama kısmında bulunan linkten şu an önümüzde olan linke giriş sağlayarak buradan Windows'u seçerek programı indirebilirsiniz. Programımızı indirdikten sonra direkt olarak önümüze bu şekilde sıfır bir sayfa gelecektir. Bu bizim OBS'imizin ana ekranıdır ve tüm ayarları yaptığımız yerdir. Sol alt tarafta gördüğünüz gibi sahneler bölümümüz onun yanında da kaynaklar bölümümüz vardır. Sahneler kısmına kaç tane sahne oluşturacaksak bu sahnelerimizi oluşturuyoruz. Kaynaklar kısmına da eklemek istediğimiz araçları ekliyoruz. Ses karıştırıcısı kısmında da ses ayarlarımızı yapabiliyoruz. Onun yanında bulunan sahne geçişleri kısmından da sahneler arası geçişlerde kullanacağımız animasyonları ekleyebiliyoruz. Sağ alt kısımda bulunan ayarlar sekmesinden ya da sol üst tarafta bulunan dosyaya tıklayarak burada bulunan ayarlara tıklayarak ayarlar bölümüne giriş sağlayabiliyoruz. Genel ayarlarda OBS programını çeşitli şekilde ayarlarını yapabiliyoruz. Bunlardan biri mesela temamızı değiştirebiliyoruz. Ratchi dediğimizde gördüğünüz gibi OBS'imiz farklı bir rengi geçiş sağlıyor. Sistem renginde normal, beyaz, standart, basic temasına geçiyor. Açri'de de yine tekrar farklı bir tema ile karşımıza geliyor. Benim kullandığım tema genelde dark'tır. Dark teması hem gözü daha az yoruyor hem de daha hoş gözüküyor gibi geliyor bana. Bu tabii ki sizin görsel zevkinizle değişkenlik gösterecek bir şeydir. Aşağıya doğru indiğimizde çıkış kısmında genel ayarları yapabiliyoruz. Burada mesela diyor ki yayın başlatırken onay iletişim kutusunu göster. Bunu tek tiklerseniz eğer yayını başlat dediğinizde size bir kutucuk çıkaracak ve yayını başlatmak istediğine emin misin diye bir soru soracak. Ona evet cevabı verdikten sonra yayınınız başlayacaktır. Aynı zamanda yayını durduracağınız zaman da bu soruyu sordurtabiliyorsunuz. Kayıt yapıyorsanız ve kaydı durdur zaman zamanda bu kutucuğu size gösterecektir. Yayın sırasında otomatik kayıt yap derseniz yayın başlattığınızda otomatik olarak yayını kaydetmeye de başlayacaktır bilgisayarınıza. Ama burada dipnot düşüyorum. Hem yayın hem de kayıt yapmak bilgisayarınızı çok fazla zorlayacaktır. Bunu unutmayın. Aşağı indiğimizde kaynak hizalama kısmı da kaynakları eklerken göreceğiz bunu. O zaman daha detaylı anlatacağım. Kaynakları sağa sola oynatırken köşelere hizalasın mı hizalamasın mı diye etkinleştirdiğimiz bir durumdur. Sistem tepsisi dediği de OBS'i açtığınız zaman sağ altta şuradaki kutucukta gözükmesini etkinleştirdiğiniz bir yerdir. Aynı zamanda başladığında sistem tepsisine küçüklerseniz gördüğünüz gibi aşağıda herhangi bir OBS'in açık olduğuna dair bir simge bulunmuyor. Direkt sistem tepsisinden çift tıkladığımızda geliyor ve tekrar sistem tepsisinden çift tıkladığımızda gidiyor. Bu benim pek kullandığım ayar değil. Ön izleme kısmı. Burada eklentilerimizi eklediğimizde kaynakların bunların görünüp görünmemesinin ayarlarını yapıyoruz. Burada herhangi bir şey tiklemenize gerek yok. Stüdyo modumuz ve çoklu görüntü ayarlarımız var. Bunlarda basic olarak kalması sizin için daha iyidir. Bu ayarları çok kurcalamanızı tavsiye etmem. Yayın kısmından yayın ayarlarımızı yani yayın yapacağımız platformun ayarlarını yapıyoruz. Burada hangi platformda yayın yapıyorsanız onları seçiyorsunuz. Eğer burada yayın yapacağınız platform yok ise buradan özeli seçerek sunucu ve yayın anahtarını giriyorsunuz. Çıkış ayarlarımız bizim yayın veya kayıt için bütün ayarları yaptığımız yerlerdir. Burayı genelde ben gelişmişte kullanıyorum. Size de gelişmişte kullanmanızı öneririm. İlk başta alışkanlığınız bu şekilde olması için. Buradaki detaylı ayarlara bir sonraki eğitim videolarımızda buranın detaylarına değineceğiz zaten. Ses kısmından ses ayarlarımızı yapıyoruz. Masaüstü sesimizin ve mikrofonumuzun ne olduğunu buradan seçiyoruz. ...ve OBS'imiz orada bulunan sesleri almaya başlıyor. Video kısmından kaç P'de yayın çıkmak istediğimizi... ...ve kaç fps'te yayın çıkmak istediğimizi burada yapıyoruz. Kısa yollarda herhangi bir OBS'de yapacağımız hareket için... ...kısa yol tuşları atayabilir... ...ve o kısa yol tuşlarını kullanarak gerekli aksiyonları alabilirsiniz. Gelişmiş seçeneğinde de OBS'imizin genel olarak ne tarzda çalışmasını istiyorsak... ...onun ayarlarını yapıyoruz. Mesela işlemci önceliği gibi işleyici olarak... Hangi ara birimi kullanması, renk biçimi, renk uzayı gibi ayarları yapabiliyoruz. Aynı zamanda kayıt yapacağımız zaman dosya adını buradan belirleyebiliyoruz. Kayıt 1, kayıt 2 diye yapabiliyoruz. PLV gibi bir kayıt alıyorsak otomatik olarak MP4'e çevirmesi için kayıttan sonra buradan ayarını yapabiliyoruz. Yayın gecikmesini gelişmiş kısmından etkinleştirebiliyoruz. Eğer herhangi bir yayın sırasında bağlantınız koparsa veya teknik bir sorun olursa Otomatik olarak ne zaman yayını tekrar başlatmasını buradan etkinleştiriyoruz ve buna bir süre koyabiliyoruz. Mesela burada diyoruz ki internetim kesildi, yayınım kapandı, 10 saniye sonra tekrar dene gibi bir ayar ekleyebiliyoruz. A ayarları ile ilgili özellikle değineceğim bir konu olacak. Bunları diğer eğitim serimizin devamında göreceğiz. Ayarlar kısmı genel olarak bu şekilde. Hangi sekmeden hangi ayarları yapacağımızı genel olarak burada gördük. Burayı kapatıyorum ve sonrasında OBS'imizin sol üstünde bulunan yerlere biraz bakalım. Neler varmış burada. Dosya kısmında kayıtları göster dediğinizde OBS üzerinde aldığınız kayıtların dosyasını açar direkt olarak. Kayıtları remux et dediğinizde de MP3 dışında bir formatta video kaydı aldıysanız buradan o videoları seçip direkt otomatik olarak olarak mp 4de remux edebiliriz. Düzenle kısmında, düzenle kısmı zaten kaynaklar üzerinde, kaynaklarımıza veya sahnelerimize sağ tıklayarak yapabildiğimiz ayarlardı. O yüzden OBS üzerinde bulunan düzenle kısmıyla pek fazla işimiz olmayacak. Görünüm kısmına geldiğimizde burada panellerimizi görüyoruz. Buradaki panelleri istediğiniz yere, istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Sizin kullanımınız için hangisi rahatsa o şekilde tutup çekerek sağ sola ekleyip düzenleyebilirsiniz. Buradaki ayarları çok bozar eğer ve sonrasında başa dönemezseniz yine görünüm kısmından panellere girip arayüzü sıfırla dediğinizde basic default ayarlara geri dönecektir. Aynı zamanda paneller kısmında istatistikler bölümünü açabilirsiniz ve anlık olarak burada işlemcinizi OBS'in ne kadar kullandığını mevcut disk alanınızı işte FPS'inizi işleme gecikmesiyle kaybettiğiniz kareleri kodlama gecikmesi nedeniyle atlanan kareleri buradan takip edebilirsiniz ve bu sayede yayınlarınızda drop veya donma oluyorsa neyden dolayı bu donmaları, dropları yaşadığınızı buradan tespit edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada A bölümü de var. Eğer burada A'dan dolayı yani upload'unuzla, internetinizle alakalı bir sıkıntı olursa ve bundan dolayı bir drop yaşarsanız burada A kısmında kırmızı olarak göreceksiniz. Bunu isterseniz açıp bu şekilde aşağıya da sabitleyebilirsiniz. Ya da drop gibi bir problem yaşadığınızda direkt görünümden, Paneller ve istatistikler diyerek bu paneli otomatik olarak direkt açabilirsiniz. Ve probleminizi kontrol edip tekrar kapatabilirsiniz. Profil kısmında gördüğünüz gibi benim birçok profilim var. Mesela Twitch'te yayın açacağım zaman Twitch profilime geçiyorum. Twitch yayınlarında kullandığım çıkış ayarlarım, bitrate, çözünürlük ayarlarım geliyor. Aynı şekilde sahne koleksiyonunda da Twitch'e geçiş yaptığımda benim bütün sahnelerim geliyor. Şimdi bir deneyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi sahne koleksiyonunda Twitch'e tıkladığımda gördüğünüz gibi bütün pencerelerim geldi. Şu an kameramın gelmemesinin sebebi zaten diğer kayıt programımda şu an kameramı kullandığım için ikinci kez açmıyor. Ama şu an ben eğitim için yeni bir koleksiyon açtığım için eğitim koleksiyonuna geçiş sağladığımda gördüğünüz gibi tertemiz bir sayfa açılıyor. Eğer birden fazla platformda yayın yapıyorsanız veya farklı yerlerde farklı şekilde kayıtlar alıyorsanız... Bu şekilde profiller ve sahne koleksiyonları oluşturarak işlerinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Eğitim serimizin devamında zaten bunların detaylı uygulamasını sizlere göstereceğim. Bizim şu an ekranda gördüğümüz siyah alan OBS'imizin tuvalidir. Yani asıl bizim kullanacağımız çalışma alanıdır. Gördüğünüz gibi genel olarak OBS programında bizim kullanacağımız Paneller bunlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi OBS programında biz yayın yapacaksak veya kayıt yapacaksak ana olarak kullanmamız gereken panelleri gördük. Eğitim serimizin devamında bu panelleri aktif bir şekilde nasıl kullanacağımızı sırasıyla göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.